Merhabalar, size Bahçeşehir, KC, F Çarşı, Gardırop Butik'ten sesleniyorum. 30 yıllık moda ve tekstil hayatındaki tarzımı size yansıtabilmek adına burada bir mağaza oluşturdum. ve Ama hedeflediğim şey kadınların İtalyan şıklığında, kaliteli kumaşlar içinde, günlük yaşantılarında ve özel günlerinde kendilerini rahat, şık, casual, en önemlisi şık hissetmeleri için bir mağaza oluşturmakta ve ekip arkadaşlarım birlikte çalıştığım koleksiyon üreten tasarımcılarım ve İtalya'nın ünlü markaları sadece gardırop için tasarladıkları ürünlerle sizlere bunu hissettirdiğimi düşünüyorum ve böylelikle de sizler beni hedefime ulaştırmış oldunuz. ne giyiyorsan kendini dünyaya karşı öyle sunuyorsundur. Ve e, siz kendinizi nasıl sunmak istiyorsanız ben ve ekip arkadaşlarım sizin için sürekli buradayız. E, biz güçlü bir ekibiz. Özellikle de güçlü kadın bir ekibiz. Dolayısıyla herkesin bir stili vardır. Mühime olan bu stili bulmaktır. Biz bunu hep birlikte başarabiliriz. E, son olarak şunu söyleyeceğim. E, para ile mutluluk satın alınmaz denenler, diyenler benim mağazamdan alışveriş yapmamış demektir diyorum. Sizi KC F Çarşı Gardırop Buti'ye bekliyorum. Sadece Bahçeşeriler için değil, tüm Türkiye sosyal medyadan bizi takip edip online olarak satışlarımızı gerçekleştirebilir. Son olarak e, her kim mutluluk parayla satın alınmaz diyorsa ona bizim mağazamızdan alışveriş yapmamışsınızdır diyorum. Ve sizi Bahçeşehir KC F Çarşı Gardırop Buti'ye bekliyorum. Sadece Bahçeşehir'ler için değil tüm Türkiye için de bizi sosyal medyadan takip ederek online olarak alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.